Rüyada Greyfurt görmek, rüyayı gören kişinin edepli oturmasını, kalkmasını bilen, saygılı, okumuş, kültürlü ve cömert bir kişiyle bir ilişkiye başlayacağına, çok güzel ve mutlu günler geçirileceğine, bu ilişkinin devamında çok büyük bir karar evli evlilik kararı verilip aynı çatı altına girileceğine, çok uzun zamandan beri hayal edilen şeylere yakın bir zaman içinde kavuşulacağına işaret eder. Rüyada Greyfurt ağacı görmek, Rüya sahibinin uzun yıllardan beri emek verdiği eğitim hayatının bitiminde çok ayrı bir işe gireceğine, bu işin artından çok büyük kazançlar elde edeceğine, sorunlarını ve sıkıntılarını bu sayede herhangi bir sorun yaşamadan yakın bir zaman içinde tek başına çözeceğine ve ileride çok iyi işleri imza atacağına işaret eder. Rüyada greyfurt yemek, iş hayatında ve aile hayatında yaşanan güzel olaylardan ötürü çok mutlu ve huzurlu günler geçireceğine, bu sayede çok huzurlu, mutlu bir halde olduğuna ve olacağına, bundan sonra başına gelebilecek hiçbir olaydan ötürü isyan etmeyeceğine ve olaylara daha farklı ve olumlu bir bakış açısı takınacağına işaret eder. Rüyada greyfurt suyu görmek, hayırlı işlere girilecek olan rüya sahibinin her attığı adımda daha büyük kazançlar elde edeceğine, büyük atılımlar gerçekleştirdiğine, çok uzun bir zamandan beri yapmak istediği şeyleri yakın bir zaman içinde teker teker gerçekleştireceğine, çok güzel günler göreceğine işaret eder. Rüyada greyfurt suyu içmek, İş hayatında çok büyük kazançlar elde edileceğine, sıkıntıların ve sorunların yakın bir zaman içinde son bulacağına, çok büyük mutluluklar ve sevinçler yaşanacağına, aile hayatında yakın bir zaman içinde çok büyük bereket ve bolluğun geleceğine ve üzüntü duyulan bazı konularda çeşitli olumlu adımlar atılacağına işaret eder değerli arkadaşlar. Rüyada yeşil ağaç görmek genellikle hayırlı ve güzel yorulur. Rüyada yeşil ağaç gören kişi muradına kavuşarak mutlu olur. Bu rüya isteklerinizin gerçekleşmesidir. Bir sıkıntısı olan, bir şey murat eden, herhangi bir arzusu olan kişi bu rüyayı görürse istediği her şey gerçekleşir. Yeşil ağaç azamete, kudrete, şan ve şöhrete, insanlar arasında takdir görmeye, her türlü emele ulaşmaya, mutluluğa ve huzura yorulur. Bu rüya zorlukla beraber gelecek, kolaylık, sıkıntının hemen arkasından kendisine yetişecek yardımdır kişinin rüyayı gördüyse. Rüyada yeşil yaprak görmek Rüyada görülen yapraklar güzel bir elbise, gönül ferahlığı, ilimde yükselme ve sıkıntıdan kurtulmadır. Yeşil yaprak gören kişi murad eder ve en kısa zamanda karşısına beklemediği büyüklükte güzel bir kısmet çıkar. Rüyada sararmış yaprak yaşanılacak üzüntü ve kederdir. Yeşil yaprak ümit etme, kurumuş yaprak ise umudun kesilmesi anlamına gelir. Rüyasında kurumuş bir yaprağın yeşillendiğini görmek umudu kesil bir olayda beklemediği üzere bir haber almaktır. Rüyada yeşil alan görmek. Çok hayırlıdır. Rüyayı gören kişinin makam sahibi olacağına, helal rızık yiyeceğine, bol kazanç elde edeceğine, ticaret ehli kimse haline geleceğine ve meslek hayatında ön plana çıkacağına işaret eder. Rüya sahibinin imanı yüksek bir kişi olduğu, Allah korkusu taşıdığı, bu nedenle doğruluktan vazgeçmediği anlamına gelir. Rüyada yeşil araba görmek. Rüyayı gören kişinin iş hayatından ve hayat koşturmacasından ötürü unuttuğu ya da göz ardı ettiği sevmek, üzülmek ve aşık olmak gibi duyguları tekrar yaşayacağına, yeniden çok güzel hayaller kurmaya başlayacağına ve bir daha bu duygulardan mahrum kalmamak için elinden gelen her şeyi yapacağına işaret eder. Aynı zamanda Allah rızası için güzel ameller işlemeye, çok büyük yardımlarda bulunup insanların dertlerine ortak olmaya ve yapılan bu iyilikler sayesinde Allah yolunda kalbin huzurla dolmasına işaret eder. Rüyada yeşil ayakkabı görmek Kişinin dini mecbeleri yerine getirmek konusunda tembellik ettiğini ve harama el uzattığına yorumlanır. Yeşil ayakkabı giydiğini gören kişi manevi olarak sıkıntıya düşer ve depresyon geçirir. İtikat açısından zayıflandığına ve İslam kurallarına uygun yaşanmadığına işaret eder. Rüyada yeşil ayakkabı gören kişi aynı zamanda söylediği bir yalandan ötürü ailesini zor duruma düşürür. İş açısından da yeşil ayakkabı giyen kişilerin yaş kendilerinden büyük kişilerle bir ortaklığa geleceklerini işaret eder. Rüyada yeşil bahçe görmek rüya gören kişinin iş hayatı ve aile hayatı ile ilgili olarak kurduğu tüm hayallerin yakın bir zaman içinde çok büyük ve güzel gelişmeler eşliğinde gerçekleşeceğine, bu sayede rüya sahibinin iş hayatı ile ilgili çalışmaların hız vereceğine, zor günler üstlenip kolaylıkla üstesinden geleceğine, büyük kazançlar elde edeceğine işaret eder. Aynı zamanda rüya sahibinin çok iyi, dürüst, namussu biri olmasından ötürü hem dünyada hem ahirette çok mutlu olacağına işaret eder. Rüyada yeşil biber görmek zorluk, sıkıntı, borç, hastalık, üzüntü olarak tabir edilir. Rüya sahibi için darlık içinde geçireceği günlere işaret eder. İşlerin ağırlaşması nedeniyle kişinin çektiği yükün de artması, rızkını artık çok daha ağır şartlarda kazanmak zorunda kalarak e, uğraşması anlamına gelir. Kişi ekmek parasını kazanmak için gece gündüz demeden çalışmak zorunda kalacaktır. Rüyada yeşil biber görmek diğer yandarda rüya sahibini çevresindeki iş güzel kişilere işaret eder. Bu kişiler rüya sahibi aleyhine yalan yanlış konuşup sinirini bozmaktan başka bir şey yapmaz. Ayrıca bu kişiler rüya sahibi için tekin kişiler değillerdir. Rüyada yeşil böcek görmek kişinin aklını karıştıracak gün içinde sıkıntı hissedeceği bazı problemlere işaret eder. Hayırlı bir işin tatsız bir hale geleceğini de bildiren rüya, geçici ayrılıklar kadar yaşanacak bazı fikri çatışmaların kişinin özel hayatında da son derece olumsuz etkileyeceğini işaret eder. İşlerde zorluklarla karşılaşmak, alınan kararların tekrar gözden geçirilmesine neden olacak durumlar yaşamak manasına gelen rüya, huzurun kaçmasına, mahiriyatın bozulmasına, ev işinde gerginliklere yorumlanır. İki yüzlü, kişiye iyi görünse de mutluluğuna gölge düşürmek için ileri geri konuşan, kötü niyetli birine bildiren rüya, Üzüntüye, kederlenmeye, kendini mutsuz hissetmeye işaret eder. Evliliğinde eşinin sürekli huzursuz olması yüzünden ne yapacağını bilemeyen kişilerin anlayıştan, hoşgörüden uzak bir ilişkiyi sürdürmek zorunda kalacaklarına, yaşadıkları kötü günlerde eşlerinden gereken desteği görmedikleri için göz döneceklerini anlatır. Rüyada yeşil boya görmek, ruh dinginliğine ve kişinin olumsuzluklar, üzüntüler, kederler karşısında, tevekkül içinde olduğuna, hayat yolunda başına gelen her şeyi bakarla, Karşıladığına işaret eder. Huzursuzlukların aile içinde olan fikir çatışmalarının çözümünü bulabilmek amacıyla konuşmalar yapılacağını, ortak kararlar alarak daha huzurlu, mutlu bir ev yaşantısı için sefer, seferber olunacağını bildirir. İslam olarak da rüya gören kişinin maneviyatına yönelmeye başlayacağını, ibadetlerini yerine getirmediği için yaşadığı huzursuzluğu fark ederek namaza başlayacağını, dini bütün kişilerle komşuluk, ahlaklık edeceğini, aran mala tenezzül etmeyeceği gibi haksızlıklara mücadele edecek şekilde yaşayacağını bildirir. Kendisiyle barışık olan kişinin iş hayatında da herkese yardımcı olacağını, düşmanlarından kurtulacağını, borçlarını bitirerek refaha kavuşacağını ve dürüst ilkel bir yaşama olacağını bildirir. Rüyada yeşil çanta görmek Kişinin kendisini amaç edindiğini ve aynı şekilde para kazanmak konusunda hırs yaptığını, bu konuda sağlam adımlarla hareket ederken bazı yatırımlar yapmak bedeliyle para harcayacağı manasına gelir. İlkel ve disiplinli şekilde gayret göstererek zafer elde etmek, başarılarının yenisini eklemek demektir. Sık sık yola çıkacak olmaya veya uzun bir tatile gidileceğine, bir süre yalnız kalarak yeni kararlar almış şekilde dönüleceğine işaret eder. Rüyasında yıpranmış yeşil çanta taktığını görenlerin maddi gelirlerinde eski oranla azalma olurken, ufak tefek sağlık problemleri nedeniyle istirahat edileceğini yorumlar. Yeşil bir çanta kaybetmek ise, yakın bir dosta veya tanıdıkla girişilen işte, istenen hedefe ulaşmak konusunda başarısızlık yaşanacağına, kişinin yeniden tek başına hareket ederek işlerini yoluna koyacağına işaret eder. Rüyada yeşil ceviz görmek. Helal olmayan yollardan kazanılan para anlamına gelir. Rüya sahibi henüz olmamış bir ceviz görüyorsa haram para veya mal sahibi olur. Elde edilen bu kazan şerar olmadığından bereketli olmaz. Bir anda rüya sahibinin elinden uçup gider. Bu nedenle kişinin maddi varlığı kısa sürede azalır ve tekrar eski duruma geri döner. Rüyada yeşil çiçek görmek. Psikolojik olarak kişinin çok huzurlu bir döneme gireceğini, manevi olarak büyük bir rahatlama yaşayacağını, kendisini bu süreç boyunca ilim-irfan konularında eğitmeye adayacağına, hobiler edinip yaşamına yeni renkler katacağını işaret eder. Evin içinde görülen yeşil çiçek, aile üyelerinin her zaman birlikte hareket ettiklerini, ev içinde saygı-hürmetin her zaman sürdüğünü kuvvetli aile bağlarının olduğunu tabir eder. İş yerine görülen yeşil çiçek ise, severek yapılan bir mesleğe sahip olunacağına müjde verir ve, kişinin bulunduğu mevkiden daha yukarılara çıkma fırsatı elde etmesine yorumlanır. İslam'a açıdan yeşil çiçek, cennet vaadidir. Kişinin yaşam şekliyle Allah'ın sevdiği kullar arasında olduğuna, ahirette cennet kapılarının ona açık olduğuna işaret eder. Rüyada yeşil çimen görmek, bozuk olan işlerinizin düzene gireceğine, mutlu, huzurlu ve sakin bir hayat süreceğinize işaret eder. Rüyada görülen yeşil çimen çoğu zaman bolluğa, berekete, menfaat elde edilecek işlere, dini inancınızın kuvvetli olduğu işaret eder. Gördüğünüz yeşil çimen kapladığı alanın büyüklüğüne göre yorumlanır. Yeşil çimen rüyasında ne kadar büyük bir alanı yeşil olarak görürseniz o kazancınızın o kadar da büyük olacağına, küçük bir alan görmek ise kazancının küçük olacağına işaret eder. Rüyada yeşil dağ görmek. Bu sahibi olmak, hayırlı işler yapmak, ismini insanların kalbine kazımak ve güzel avaylarda bulunmak suretiyle aile hayatına da yatırım yapmak anlamına gelir. Her türlü hayırlı işaret eden rüya, kişi için çok güzel bir geleceğin habercisidir. İsteklerin, duaların kabul olmasıyla beraber kişi için yepyeni bir yaşam başlayacağına, bundan sonraki zamanlarda güçlü sözü geçen, başkaları tarafından önemsenen biri haline geleceğini bildirir. Kişinin atalarından kalan manevi değeri çok büyük bir mirasın başına geçeceğini bildirir hak edilmiş şan şöhreti, kişiyi gelecekte zenginleştirecek başarıları, rüya sahibinin kendisini mutlu hissettirecek her türlü olayı ve habere yorumlanır. Rızkın devamlılığını sağlamanın bol kısmetinde habercisi olan rüya, önemli mevkilerde bulunmanın, yetkili biri olmanın ifadesidir. Rüyada yeşil deniz görmek. Rüyada yeşil deniz görmek eğer deniz berrak ve temiz ise çok ayıla haberlere ve gelişmelere yorulur. Yeşil denize giren kişilerin aile hayatları güzel olur ve İslami olarak da. Rüya sahibinin sevabı bol bir kimse olduğuna inanılır. Sakin bir yeşil deniz, kişinin bereketli bir çalışma hayatına sahip olacağını, rızkında her daim bir artış olacağını bildirir. Etrafı ormanla çevrili, sakin, dalgasız bir yeşil deniz görmek ise, kişi için mutluluk, evlilik, duluk verici bir evlilik, aile içinde saadet dolu zamanlar anlamına gelir. Maddi ferahlık müjdesi veren rüya, borçluluğu oranların kurtulacağını, yeni bir ev ya da taşınmaz satın alınıp yeni bir hayata başlanacağını, Doğru yatırımlar sayesinde maddi kazanç elde ederek daha da varlıklı bir hayata adım atacağını bildirir. Rüyada yeşil duvar görmek. Bir engelin aslında kişiyi yanlış yoldan alıkoyacağı için hayırlı görünmesi gerektiğini altını çizer. Olumsuz neticelenecek bir işe daha başından girmeyecek olan rüya sahibinin, öngörüsünün yüksekliği sayesinde kendisini tehlikelerden uzak tutmayı başarabileceğini, bu sayede yatırımlarını boşa yapmayarak para kaybına müsaade etmeyeceğini yorumlanır. Kişiye kan veren, kederlenmesine, üzüntüden uykularının kaçmasına vesile olan bir işin kendiliğinden çözülmeye başlayacağına ancak hala zamanı olduğuna vurgu yapar. Yeşil Duvar genellikle maneviyatın eksikliğine gönderme yaptığı için olaylara bakış açısını değiştirecek olmanın kişiyi çok daha mutlu kılacağını, maddi beklentilerin aza indirgenmesinin, yaşanacak hayal kırıklığını yok edeceğini bildirir. Evlenme niyeti içinde olanların ilk başlarda ailelerle yaşanacak bir sıkıntı yüzünden canları sıkılsa da, zamanla problemlerin aşılacağını, ilerleyen zamanlarda herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadan dünya evine geleceklerini bildirir. Rüyada yeşil elbise görmek. Rüya sahibinin güzel hal ve hareketleri sayesinde, çevresi tarafından çok sayılan ve sevilen bir kimse olmayı başaracağına, insanlar arasında iyi an anılır olacağına, toplumda sözü geçen ve ağırlığı olan kimse haline geleceğine, sayılacağına, sevileceğine işaret eder. Hak yolundan ayrılmayan, hayır işlerinden geri kalmayan, inancını saptırmadan ve hakkını vererek yaşayan bir kimsenin varlığı ile açıklanır. Allah, kat, Allah katında makbul olan işlere girmeye, doğruluktan hiçbir koşulda ayrılmamaya işaret eder. Değerli arkadaşlar.